Herkese merhaba, ben Dr. Orhan Çınar. Bugün sizlere Türkiye'nin ilk yerli videolaringoskopi cihazı olan scopordan bahsedeceğim. Scopr videolaringoskopi cihazı, Türkiye'nin ilk yerli videolaringoskopi cihazı olma yanında dünyanın ilk mobil uyumlu videolaringoskopi cihazı. Bu özelliği sayesinde cep telefonu ve tabletlerle rahatlıkla kullanılabiliyor. Scopr videolaringoskopi cihazı aynı zamanda dünyanın telekonsültasyon özelliğine sahip. Videoların videolar ingoskopi cihazı. Videoların ingoskopi cihazı nedir? Ne işe yarar? Ondan anlatmak istiyorum. Videoların ingoskopi cihazı endotreker entübasyon dediğimiz soluk borusuna tüp yerleştirme işlemi için kullanılan cihazlardır. Bunun için yaklaşık 70 yıldır kullanılan direktler ingoskopların yerine artık videoların ingoskopi sistemleri almıştır. Direktler de kullanıcılar dili, yukarıya doğru kaldırarak ses tellerini ağız içerisinden görüntülemeye çalışırlar ve entübasyon tüpünü ses telleri arasından yerleştirirler. Bilyonalingoskoplarda ise ses tellerini sadece birkaç santimetre uzağından kamerayla görüntü alınarak monitöre aktarılır. Dolayısıyla kullanıcıların monitörden ses tellerini görüntüleyerek endotrakiyel entübasyon işlemini yapmaları Bilyonalingoskoplar endotrakiyel entübasyon işleminin başarı sayı başarısını arttırmakta, daha iyi bir görüntü sağlamakta, bu bölgede oluşacak yaralanmaları azaltmakta ve özellikle de COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıklarda sağlık personelinin korunmasına yardımcı olmaktadırlar. Biliyolar endoskoplar bu kadar çok avantajına rağmen henüz tüm dünyada yaygın olarak kullanılmamaktadırlar. Bunun da en önemli nedeni cihazların maliyetleridir. Skopur videoların sistemi tam da bu noktada çözüm üretmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile endotürekal entübasyonları sadece yüzde altısı gerçekleştirilmektedir. İngiltere'de ameliyathanelerin yüzde doksanında videoların yerini almışken acil servislerin sadece üçte birinde, yoğun bakımların ise sadece yarısında videoların olduğunu görmekteyiz. Türkiye, Afrika, Orta Doğu, Balkanlar gibi ülkelerde ise bu oranlar oldukça düşüktür. direktlerin goskoplardan videoların goskoplara geçişin yaşanacağı bir süreç başlamıştır ve önümüzdeki yıllarda bu süreç tamamlanacaktır. Bizim amacımız, scopur videoların goskopi sistemleriyle birlikte bu dönüşüm sürecinde kilit bir rol oynamak. Bu alanda Türkiye'nin ilk sistemi olmak yanında dünyada da e, bunun maliyetlerinin azaltıldığı önemli bir çözüm aracı olarak yerimizi almaktadır. Dünyada kullanılan videolaringoskopi sistemlerinden bahsetmek gerekirse bu cihazların özellikle çok kullanımlık ve tek kullanımlık versiyonlarının olduğu cihazlar olduğunu görüyoruz. Çok kullanımlık cihazlarda maliyetlerin 20.000 dolar civarına kadar yükseldiğini biliyoruz. Tek kullanımlık versiyonlarda ise yine monitör maliyetinin işin içine girdiğini, monitörün üzerinde olan sistemlerin ise COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıklarda kullanımının çok uygun olmadığını, görüntü kalitelerinin yetersiz olduğunu ve tek bir işlem için maliyetlerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu noktada çözüm Scoper diyoruz. Şu ana kadar Scoper videoları endoskopi cihazında hangi aşamaları tamamladığımızdan da bahsetmek istiyorum. Scoper videoları endoskopi cihazı patent başvurusunu yapmış. Marka başvurularını tamamlamış. CE belgesini almış ve ilaç eczacılık kurumuna kayıt işlemlerini gerçekleştirmiştir. Gazi Teknopark'ta projeyle bitirilmiş olan Scoper Sanayi Bakanlığı bitirme belgesine sahiptir. Bu da gelir vergisinden muafiyet gibi bir avantajla da birlikte getirmektedir. Onun yanında özellikle tıbbi cihazların satışında çok önemli olan Devlet Malzeme Ofisi Tekno Katalog'da yer alma avantajına sahiptir. Scopper Videolaryngoskopi cihazı şu ana kadar iki tane kongrede hekimlerin kullanımına ve beğenisine sunulmuştur. Scopper aynı zamanda Cosget'ten aldığı destekle Uzaktan destek özelliği geliştirmiş ve aynı zamanda endoskopik stileyi geliştirmiştir. Uzaktan destek özelliği yine videolaringoskopi için dünyada ilk olan özelliklerinden bir tanesidir. Bu özellik sayesinde scoper kamerasından elde edilen görüntüler daha deneyimli uzakta bir kullanıcıya aktarılmakta ve deneyimli kullanıcının daha deneyimsiz kullanıcı yönlendirmesi yine cihaz yazılımı üzerinden sağlanarak entübasyon işleminin gerçekleştirilmesi garanti altına alınmaya çalışılmaktadır. Endoskopik stile ise endotreker entübasyon işlemi sırasında videoların goskopdan alınan görüntüye el durumlarda stilenin içerisindeki kamera yardımıyla görüntü de alınmakta. Dolayısıyla skopur ekranı ikiye bölünerek her iki ekranda da görüntü elde edilmekte ve entübasyon işlemi garanti altına alınmaya çalışılmaktadır. Scoper'ın bundan sonraki süreçteki planları ise şu şekildedir. Öncelikle talaşlı imalat sürecinden döküm imalata geçilmesi, dolayısıyla maliyetlerin belirgin olarak azaltılması amaçlanmaktadır. Sadece m 4 yetişkin tipi bilet ile başlanan süreç, bunun yanında çocuk ve yeni doğanlar için aynı zamanda zor hava yolu ve hibrit versiyonlar olmak üzere 7 farklı bilet tipinin de üretilerek üretimin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda MEC4 bilekten yani yetişkin tipi bilekten döküm sürecine gidilerek burada da bir seri üretim sürecinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yine ilk yıl içerisinde plastik olan tek kullanımlık versiyonda 1 adet üretilmesi planlanmaktadır. Yine ilk yıl içerisinde plastik tek kullanımlık versiyondan da 1000 adet üretilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda Scoper video otoskoplarının da ARGE süreçleri başlatılmıştır. 2022 yıl içerisinde Scoper video otoskopları da hazır hale getirilecek ve 2023 yıl içerisinde video otoskoplarımız da piyasaya sunulacaktır. Videolaringoskoplarla başlayan yolculuğumuzu Video otoskoplarla ve video sistemiyle devam ettirmek, ilerleyen dönemlerde ise pek çok en sistemi üreten Türkiye'nin ilk yerli firması olma yolunda ilerlemeyi amaçlamaktayız. Bu pazarı dünyada 352 milyon dolarlık bir pazardır. Özellikle pandemi ile birlikte 2028'e kadar bu rakamın %18'lik bir büyüme içerisinde olacağı beklentisi bulunmaktadır. Pazarı domine eden çok kullanımlık videolaringoskopi cihazlarıdır. Yaklaşık %71'ini çok kullanımlık cihazlar oluşturmaktadır. Scoper mevcut halinde bile %60'lık bir maliyet azalması sağlamaktadır. Tek yönde ise bireysel olarak satın alabilecekleri kadar düşük olan 30 dolar seviyesine kadar maliyetleri azaltmayı düşünüyorlar. Özellikle uluslararası arenada internet satışı üzerinden yaygın talep göreceğini beklemekteyiz. Scopr için toplanan fonun yarısından fazlasını kalıp giderleri ve üretim giderleri için kullanmayı planlıyoruz. Kalan miktarı ise ARGE giderleri, tanıtım ve pazarlama giderleri, ofis giderleri ve danışmanlık giderleri olarak kullanmayı planlıyoruz. Kampanya web sitemizde yer alan diğer videolarda Scopr vidiolaryngoskopi cihazının teknik özelliklerine ulaşabilirsiniz.